işte şikayetlerini gidermek, şikayetlerini giderdikten sonra işte uygun poliklinye yönlendirip oradan daha uzun süreli tanı tedavisinin devamını sağlamak şeklinde. Bu konuda bizim hastanenin avantajı da yani birçok bölümü olduğu için özellikle poliklinik saatleri zamanında gelen hastaları hemen zaman kaybetmeden ilgili bölüme yönlendirip <gülüyor>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 Hemen zaman kaybetmeden herkes yani bir an önce işini bırakıp o hastaya odaklanacak şekilde koordine oluyor zaten. Ee, en kısa sürede de e, uygun tanıya koyup ona yönelik müdahale yapıyoruz. Aa, burada da bizim görevimiz hastanın durumunu stabilize etmek. Yani uzun dönem hani detaylı bir şekilde hastalığın sebebi nedir bile değil de daha çok stabilize edelim biz.